Sinüs eksi 210 derece ve kosekant eksi 210 derecenin işaretleri nelerdir? Burada isterseniz videoyu durdurun ve kendiniz çözmeyi deneyin. Önce bir birim çember çizelim çünkü sinüs ve kosekant eksi 210 dereceyi trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarıyla bulacağım. Birim çemberi çizelim, birim çemberim böyle. Yarıçapı 1 olan bir çember. Örneğin bu nokta 1'e 0. Bunu daha önce birçok kez gördük. Şimdi de açımızı çizelim. Eksi 210 derecelik bir açı. Şimdi kurala göre açının başlangıç kenarı her zaman pozitif x ekseni üzerinde olur. Son kenarı bulmak için hangi yöne döndüreceğimize açının işaretine göre karar veririz. İşaret artı olsaydı saat yönünün tersine döndürecektik. Bu işaret eksi. O zaman saat yönünde döndüreceğiz. Şimdi saat yönünde ne kadar döndüreceğimize karar vermek gerekiyor. Bu kadar döndürürsek, eksi 90 derece olur. Bu kadar daha döndürürsek, eksi 180 olur. Eksi 210'a ne kaldı? Bir eksi 30 derece daha gitmemiz gerekecek. İkinci bölgede bu kadar daha gitmemiz gerekiyor. Açımız o zaman şöyle bir şeye benzeyecek. Peki, birim çember tanımını kullanarak bir açının sinüsünü nasıl buluruz? Trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımına göre, son kenarın çemberi kestiği noktanın koordinatları bize açının kosinüsünü ve sinüsünü verecek. Yani bu noktanın x koordinatı, kosinüs eksi 210 ve y koordinatı da sinüs eksi 210 derece. Peki, bu koordinat pozitif mi olacak, negatif mi? Noktanın x ekseninin üst tarafında olduğunu görüyoruz, yani y değeri pozitif. Buna göre, sinüs eksi 210 derecenin pozitif olduğu sonucuna varabiliriz. Bunu bulduktan sonra, kosekant eksi 210 derecenin işaretinin ne olduğuna bakalım, karar verebilecek miyiz? Tanımsal olarak, kosekant eksi 210 derece, sinüs eksi 210 derecenin çarpmaya göre tersidir. Ve pozitif bir sayının çarpmaya göre tersini bulmak istersem, biri pozitif bir sayıya bölersem sonuç ne olur? Başka bir pozitif sayı elde ederim. Yani sinüs eksi 210 derecenin ve kosekantt eksi 210 derecenin işaretleri pozitiftir.